Bizden fx eşittir ln2x'in grafiğini çizmemiz isteniyor. Şahane. Burada farklı x değerlerinde fx'in değerini bulmak için hesap makinesini kullanacağım. Ama grafiği hesap makinesiyle çizmek yerine elimle çizeceğim. Önce buraya x ve y değerlerini yazacağım tabloyu çizeyim ve noktalarımızı bulmaya başlayalım. Burada x değerlerim var. Buraya da y eşittir fx diyeyim x'i kaç alırsak alalım, fx formülüne yerleştirdiğimizde bulacağımız değeri buraya yazacağım, ki bu da y değerini, yani dikey eksendeki değerimizi bize verecek. Çok küçük değerlerle başlayalım. Ama önce tanım kümesinin ne olduğunu hatırlayalım. Yani buraya koyabileceğimiz geçerli x değerleri nelerdir? Doğal logaritma, yani ln, log e tabanıdır. Bütün logaritmalar, ancak 2x'in bulunduğu yer sıfırdan büyükse tanımlıdır. Sıfırını logaritmasını alamazsınız. Bir sayının çok küçük negatif kuvvetini alabilirsiniz. Mesela eksi milyarıncı kuvvetini. Sonuç sıfıra çok yaklaşacaktır ama asla sıfır olmayacaktır. Eğer pozitif bir taban alırsanız, alacağınız hiçbir kuvvet o tabanı sıfır ya da negatif bir sayı yapmaz. Buradaki 2x yani tanım kümemiz sıfırdan büyük olmak zorunda. İki tarafı da 2 ile bölelim. Bu da x büyük sıfır çıkıyor. Bu da tanım kümesinin sınırını belirtiyor. Tanım kümemiz sıfırdan büyük tüm gerçek sayılar. Şimdi sıfıra çok yaklaşmayı deneyelim ki sıfıra yaklaştıkça fonksiyonun nasıl değiştiğini görebilelim. Özellikle birden küçük değerleri alalım. O zaman mesela 0.1 0.5, 1.01 deneyelim, 1.5'i ve 3'ü deneyelim. Deneyeceğimiz girdilerimiz bunlar olsun. Önce ekseni çizelim, sonra da noktaları yerleştiririz. Tanım kümemiz pozitif x değerlerinden oluştuğu için, eksenimizi negatif yönde uzatmayacağım. Ama diken eksende birkaç negatif değerimiz olacak x değerlerimiz 3'e kadar gidiyor. Bu 1, 2, 3. Bu da 0.5, 1.5 ve 2.5. Ama bu sayıyı kullanmayacağız. Şimdi de fx'in eşit olduğu y değerlerini bulalım. Hesap makinemizi çıkaralım bu arada. Unutmayın, 2x'in doğal logaritmasını almamız gerekiyor. Eğer 2 çarpı 0.1'in yani 0.2'nin doğal logaritmasını alırsak ne elde ediyoruz? Eksi 1.61 elde ediyoruz. Eğer girdiğimizi 0.5 yaparsak ne oluyor? Hemen hesap makinesini geri alayım. Şimdi 2 çarpı 0.5'in doğal logaritmasını alacağız. Aslında bunun kafamızdan da yapabiliriz. Bir sayının kaçıncı kuvveti bize 1'i verir? 0. kuvveti. Bakalım hesap makinesi de öyle mi gösteriyor? Evet, 0. O zaman tablomuza yazıyorum. Bunu kafamızdan yapıyor olmamız lazım. Şimdi sıradakini yapalım. 2 kere 1'in yani 2'nin doğal logaritmasını alırsam ne olur? Bize 0.69 veriyor. Bu sonucu elde etmemiz mantıklı. Çünkü 1'den küçük. Çünkü 2, e'den küçük. e yaklaşık olarak 2.71 ediyor. Yani bu 0.69. Şimdi de 2 kere 1.5'ün, 1.5'in doğal logaritmasını deneyelim. 3'ün doğal logaritması 1.098 ediyor. Bunu yüzde birler basamağına yuvarlayacağım. 1.10 ediyor. Ve son olarak 2 kere 3'ün doğal logaritması. Ne elde ediyoruz? 6'nın doğal logaritması 1.79 ediyor. Bu da, yeni bir renkle yazayım buraya, 1.79 edecek. 1.79 en büyük değerimiz. En düşük olan ise, eksi 1.61. O zaman buraya eksi 1 yazalım. Burada eksi 2 oluyor. Y eksenini biraz uzatayım. O zaman bu x ekseni ve bu da y eşittir f ekseni. Buraya da 1 verelim. Burada da 2 oluyor. Değerlerimizin ortasını da belirtelim, çünkü bu işimizi kolaylaştıracak ileride. İlk nokta 0.1 virgül eksi 1.61. 0,1. Bu 10'da 1 ediyor. Buralarda bir yerde olacak. Ve bir de eksi 1.61'imiz var. O da tam tam burada olacak. Bu 0.1 virgül. Eksi 1 nokta 61 noktası. Bu ilk noktamız. Şimdi ikinci noktamızı yapalım. 0,5,0. Yani x'in 0,5, y'nin 0 olduğu nokta. 0,5'e 0 noktası işte tam burada. x 1 olduğunda y 0,69 ediyor. Tam şuralarda olmalı bu nokta. Bu da 1'e 1,0,69 x 1.5 iken fx 1.10'muş. O zaman o da buralarda bir yerde olacaktır. Noktamız burada. Büyük ihtimalle eğrimizi nasıl olacağını tahmin ediyorsunuzdur. 1.5, 1.5, 1.10. Ve son olarak bu noktayı yapıyoruz. Bu son olanı için sarı kullanalım x 3 olduğunda y 1.79 oluyor. Yani şurada olacak. Koordinatı da 3,1.79 olacak. Şimdi noktaları birleştirebilirsiniz. Bunu da beyazla yapacağım. Sıfıra çok yakın x değerleri aldıkça fonksiyonumuzun daha da negatifleştiğini söyleyebiliriz. Ve y eksenine çok yaklaşacak ama hiç değmeyecek. Bunun gibi bir eğri. Bu şekilde de devam edecektir. Burada olan şey çok ilginç çünkü x küçüldükçe fonksiyonumuz eksi sonsuza doğru gidiyor ama x hiçbir zaman sıfır olmayacak. e'nin hiçbir kuvveti bize sıfırı vermez. e'nin çok küçük negatif bir kuvvetine örneğin eksi milyarıncı kuvvetini alırsanız bile bu sayı sıfıra çok yaklaşır ama asla sıfıra eşit olmaz. Bu sayıyı daha da negatif yapabilirsiniz. Gittikçe küçülen değerler elde edeceksiniz ama sıfıra ulaşamayacaksınız. Yani sıfırın logaritmasını alamazsınız. Sadece ona yaklaşabilirsiniz. Evet, bitirdik. Bu çizdiğimiz eğri, 2x'in doğal logaritmasının grafiği. Tipik bir logaritma grafiğinin şekline sahiptir. Çünkü logaritmanın grafiği de buna benzer. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.